Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir oyuna daha karşınızdayım ve yine sevdiğiniz haber. Evet belli bir süre sonra bu oyunda bedava olacak ama şu anda değil. Neyse hem oyuna hem içindeki tüm bilgilere ne zaman free to play olup hiçbir yatırım harcamadan kazanamayacağınızı vesaire gibi konulara. Hadi gelin şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle her zamanki gibi projemizin ismine Crypto Fighters arkadaşlar. Ne yapalım hemen geçelim bir Whitepaper. hatta takım da buradaymış. Takımı da aradan çıkartalım arkadaşlar takımı da artık bakıyorum. Çünkü çok fazla oyun çıktığı için kendilerini gizlediklerinde projenin çok daha fazla riski olduğunu düşünüyorum. En azından kendi isimlerini açtıklarında daha önceki tecrübelerini görebiliyoruz. Neyse projede de arkadaşlar kendiniz yine web sitesi üstünden takıma bakabilirsiniz. Biz ne diyorduk esas önemli kısma geçelim şuraya geçelim whitepaper'a. Şuradan birazdan zaten testte de size oynarken göstereceğim ama karş, karşınızda sürekli dark stanc'ını oynadığınızı bilmiyorum hatta Hemen Darkest Dungeon'ı açalım arkadaşlar oynamadıysanız tabi Darkest Dungeon gibi karanlık bir teması yok ama oyun mekanizması olarak aynı düşünebilirsiniz bir ekibiniz var hatta şuradaki resimden bakalım bir ekibiniz var ve karşıya da sürekli düşmanlar geliyor ve bu ekipteki her biri aslında birer NFT arkadaşlar neredeydi hemen şuraya tekrardan geri dönüyorum. ve her karakterinde kendine özgü skilli Var. Ve bu skill'ler, yetenekler de arkadaşlar takımdaki yerin sıralamasına göre de vurabiliyor. Ee, daha efektif oluyor. Örneğin bir support'u arkaya almanız gerekip hill'layabilir. Ya da bir skill'i vardır. O arkada değil direkt birebir düşmana uygulaması gerektiği için en önde olması gerekiyordur gibi bir strateji oyunu bu. Evet cümle uzun. Örnekte biraz uzun oldu ama Genel mantığı bu arkadaşlar 4'e 4 kapışıyorsunuz Tabi bir elden oluşmuyor bu Arkasından kapışmaya devam ediyorsunuz Ve daha sonrasında kazandığınızda ne kazanıyorsunuz Hadi şimdi ona geçelim arkadaşlar Bu kadar örneği verdiğimize göre Neyse Oyun modlarında iki tane oyun modu var Bir tanesi PvE arkadaşlar PvE zaten biliyorsunuz her oyunda olduğu gibi Bilgisayara karşı kapışıyorsunuz Daha tahmin edilebilir Ve şuradan da hemen ne kazanabileceğimize bakalım Öncelikle sayıcı tamamladığınızda ödül olarak size hem experience veriyor hem de Jab veriyor arkadaşlar. Jap'ta oyunun tokeni, iki tane token var. Birazdan de ona da ona değineceğiz. Ayrıca bir governance tokenları da var arkadaşlar. Bir de PvP var. PvP de zaten adından da belli olacağı üzere karşılıklı gerçek insanlara karşı kapıştığımız, döüştüğümüz yer mod diyebiliriz artık. Bunda da rating sistemi olacak. Aynı eksi infinitydeki gibi düşünebilirsiniz aslında. Belli bir rating arasındayken arkadaşlar atıyorum bir job kazanacaksınız. Daha üst seviyelere diyelim 1800-2200'e geldiğinizde de 3-4 kazanacaksınız belki de. Şu anda bunu açıklamamamışlar. İlerleyen zamanlarda açıklarız. Peki bunları sınırsız mı oynayabiliyoruz? Hayır arkadaşlar. Belirli bir sınırda oynayabiliyoruz. Normalde günlük 5 tane anahtarla açabiliyormuşuz. Normalde PvE'yi 5 tane K açabilirken de bu sefer anahtardan çıkıp enerji olayına dönüşüyor PvP'de. Toplamda da günde 20 enerji harcayabiliyoruz. Battle sisteminde de yine turn-based arkadaşlar herkes oyuncağı kartları belirliyor. Daha sonrasında da o gerçekleşiyor ve ee, kazanıp kazanmama durumu ortaya çıkıyor. Bu Şurada zaten sıralamanın yerleşimini görebilirsiniz. Örneğin frontline'e Backline arasında çok fark var. Tabi bu ileriki seviyelerde arkadaşlar. Daha sonrasında da her karakterinizin bir de exizan istatistiği var. Burada neler olduğunu göstermiş. Atak, fire vesaire. Ve ekstradan da buff'lar alıyoruz ve debuff'lar. Bunlar gerçekten oyunu çok etkiliyor. Örneğin yani buradan birkaçını söyleyeceğim. Siz bunu oyunu oynadıkça artık öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü stratejik oyunlarda kart stratejik oyunlarında birazcık daha eşin içine girmeniz gerekiyor. Peki ne örneğin bunlardan bir tanesi? Kritik arkadaşlar. Kritik zaten biliyorsunuzdur. Bir sonraki skilliniz %100 şansla kritik vuracak diyor. Ya da şuradaki örneğin... Arkadaşa bakalım ne kullanıyor burada? Provokatta skili kullanıyor ve kendine ne alıyor? Şuradaki kalkan şeklindeki ki e bakalım hemen. Shield basıyor. Neymiş peki bu shield arkadaşlar? Hemen bakalım. Bir sonraki gelecek e, hite vuruşta damage'i gelecek hasarı %50 daha azaltıyor gibi gibi gibi. Birazdan zaten oyunda da gireceğiz ve size daha net bir şekilde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçelim şimdi. Bir de cooldown sistemi var aslında. Ne bir sistem arkadaşlar. Hemen şu görselden çok güzel anlatıyor aslında. 3 tane Yaratığınız artık karakteriniz olduğu zaman arkadaşlar Ve bunları da 10 seviyenin üstünü yükseltmeniz gerekiyor Ama normalde onu şurada belirtmişler Özel olarak oyun açıldıktan sonraki 10 gün boyunca 10 level olması yeterli diyor ama daha sonrasında normalde level 20 olması gerekiyor diyor yani o yüzden şuradakini çok önemsemin arkadaşlar Level 20 yaptıktan sonra belli miktarda da hem oyunun kernel token'ını hem de governance token'ından harcadığınızda arkadaşlar Yeni bir karakter yaratabiliyorsunuz, breeding sistemi işte çiftleştirme diyebilirsiniz Burada da yaklaşık olarak ne kadar e, gerekeceğini açıklamaya çalışmışlar ama TBA to be enhanced olarak bırakmışlar burada ihtimalle ekonomilerin üstünden geçip tekrardan düzelteceklerler. Oyunda peki bu kadar şey yapıyoruz, yapıyoruz. Yakım nerede? Yakın nerede? Tamam bir tanesi karşılık sistemi dedik. İkinci kısmını arkadaşlar canınız otomatik bir şekilde tamamen dolmuyor. Canınızı doldurmak için harcayabileceğiniz bazı şeyler var. Bazı yapabileceğiniz şeyler var. Bunlardan Bazıları direkt token yakmak üstüne örneğin 0.5 acaba ne yapabiliyorsun abi canını doldurabiliyorsun bir jaba da var iki buçuk jaba da var ya da ya da bir sonraki kısım geliyor land sistemi gelecek arkadaşlar land sisteminde de bu sefer siz land'inize bir hastane dikebileceksiniz ve adam sizin land'inizde daha ucuza eğer karakterlerin canını doldurabiliyorsa bu sefer pot almak ya da başka şeyleri yapmak yerine size sizin Land'inizdeki hastane kullanacak ve siz de lente ayrıca bir gelir sağlayacaksınız. Tabii Land ne zaman aktifleşecek bilmiyorum arkadaşlar çünkü X20'de sözde hala Land'i aktifleştirecek vesaire vesaire biliyorsunuz sizde. Onun dışında da Oyun içinde de başka in-game item'ları var ve bunların satış fiyatlarını ve ne işe yaradıklarını buradan görebilirsiniz. İşte can dolduruyor, can dolduruyor. Zaten genel hep can doldurma üstüne arkadaşlar. Oyunda da iki tane token olduğunu söylemiştik. Hemen şuradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi KFE, kendi governance tokenı, diğer de JAP arkadaşlar. Nerede kullanılıyor, nasıl kazanılıyor, ne yapıyor? Direkt whitepaper'da burayı açarsanız çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Yoksa tamamen aynı governance ve mining tokenı. İşleyişi burada da diğer projelerde olduğu gibi. Gelin biz NFT'lere bakalım arkadaşlar. NFT'lerde farklı klaslar da vardı demiştik. Örneğin Allrounder, Bodyguard, Dolly Stalker, Acrobat, Trickster, Destroyer ve Brawler olarak değişiyor. Hepsinin buradan yeteneğine bakabilirsiniz. Örneğin Allrounder arkadaşlar online'larda flexible bu şekilde oluyormuş. Ama Bodyguard örneğin frontline'da da üstünde Bodyguard arkadaşlar tank en önüne koymanız gerekiyor bunu. Kalkıp da en arkaya yerleştirirsiniz düzgün bir şekilde. Değerlendiremezsiniz ya da dual nereye koyabilirsin? Mit, counter attack, speed booster, soldier var. Bu da örneğin Backline'da olacak. olacak. Önünde koyarsak hiçbir anlam yok. Arkadan çaktırmadan daha fazla hasar sağlayacak sürekli gibi gibi gibi. E gelin şimdi bu kadar şeyden bahsettik. Bir de oyun içinden şey yapayım arkada girelim. Nerede oynayalım? Train Station'a girelim örneğin. Şu benim örneğim büyük ihtimalle bodyguardım değil mi? Biraz. Biliyor muyuz? Kısım ayarı ha evet tıklayarak ayarlanabiliyormuş. Peki tamam güzel onu da ayarladığımıza göre. Örneğin benim bodyguard'ı ön almam gerekiyor. Ama onun yerine daha skillleri de bilmiyoruz. Skilllerin üstüne geldiğimizde solda yüzde %17 şansı. Ne kadar şu solda götüremiyorum ama namazı. Hemen ortasında ne kadar asal ve sağ tarafta da crit vurma şansını gösteriyor. Ve hangi yartıklara vurabileceğimizi bakın şuradan otomatik olarak Daha sonrası seçebileceğiz. Normalde gidip bununla arkadaşlar Arkadaki üçüncü kişiye vuramıyoruz. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Ben ne yapacağım? %90 şansıyla deneyeceğim ya. Öf! Kritty'yi ağzına yerleştirdik. Bu arada bu arkadaş ölmek üzere Ölmeden de arkadaşı bize kritik Peki. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Ne yapalım ben? Kendime bir heal'ayım bu. Bayağı bir hasar yedi. Şunu bir alalım. En öne geçirelim tankımızı. Güzel. Relax ne işe yarıyor yani bilmiyorum. Neyse. Yapıştır kafasına şunun ya. Bir de bu ilk bir turla bitmeyecek arkadaşlar. Daha bu roundların, turların devamı da olduğu için. Maalesef şu şu köpeği biz çıkartalım aradan. Rahata varalım. Karakterlerimizi de öldürtmememiz gerekiyor bir yandan. Evet, sonlamayız. Üçüncü ve son olsa gerek. Round 5'te, o arkadaki de bir tak büyük ihtimalle. Boss. Boss, en yüksek kasarı bu vuruyor. Tankımız ölecek gibi bu gidişe. Şuna bir çaksak ölür müsün? Ölmedi, son aşamaya geldi. En azından seni şöyle bitirelim mi? İyi miyiz? Bence iyiyiz. Hala. Of güzel kritik. Güzel. güzel Haydi. Abi 54 54 vuruyor. iki kişiye vuruyor bile. Ben sana uppercut atsam. Güzel. iyi Kötü gitmiyoruz. Haydi al onu. Güzel. Öndeki ikisini bitirdi, değil mi? Sen normal bitireceğim kardeşim. Showtime. Neymiş bu? Hadi bakalım. Bence alırız ya. Ben bence ufak bir şeyler de değiş... deneyelim mi? Abi. Deneyelim. Öff. 51 kritik. Sen normal vuracağız. 44 kritik. Tamam aldık. Tabi sonraki round yoksa bakalım. Sonraki round var mı yok mu? Evet. Victory. Kazandık abi. Kapatalım ve normal devam edelim. Siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelecek de önemli olacak. Çünkü NFT'lerde hangi skill'ler olacak? Ve o skill'lere göre tamamen ...şeyinizi, stratejinizi kurmanız gerekecek. Stratejinizi kurduktan sonra da, eğer oyun normal seviyelerinde giderse, evet, X gibi, özellikle de başına girdiyseniz güzel kazanma imkanınız olacak. Neden imkanınız olacak? Çünkü X'den bir de, abi, breeding sistemi var, breeding sistemi olan çoğu oyun kazandırıyor. Ama tabii ki, dediğim gibi, oyunun tutması lazım oyun tutmazsa arkadaşlar, daha sonrasında üzülüyorsunuz. Şu son zamanlarda da projeler çok iyi yere gitmiyor, o yüzden mutlaka kendi araştırmanızı takibinizi de yapın. Mutlaka mutlaka diyorum Geçiyorum sonraki konuya Epekin ne olacak ne satılacak ne zaman satılacak arkadaşlar Onunla da ilgili de arkadaşlar iki şey söyleyeceğim Birincisi Twitter'larını takip edin İkincisi Medium'larını takip edin. Twitter'ı neden takip edin diyorum çünkü çekilişleri oluyor ve satışları Whitelist aracılığıyla yapıyorlar. Gerekiyorsa belki Whitelist'inizi satacak birisini bile bulabilirsiniz çekilişte. Whitelist elde edebilirseniz arkadaşlar. Ve genel duyurlarını yine burada gerçekleştiriyorlar. Normalde tutuyorum 90 dolara satılacak olan şeyleri Whitelist 50 dolara kadar düşüyor diye biliyordum. Tabi yine girip kontrol etmek lazım. Burada da arkadaşlar satış tarihleri normalde alırsanız ne evet dediğim gibi doğru hatırlıyormuşum 90'dan 50'ye düşüyormuş gibi gibi aşağı doğru iniyor ama unutmayın bu oyun daha sonrasında free to play olacak şu anda arkadaşlar phase 3 kısmında olduğumuz için NFT pre gerçekleşecek daha sonra public sayılı gerçekleşecek ve daha sonrasında da oyun phase 4'te çıkacak aslında. Fakat yeni yılın başından itibaren free play olacak diye de yazıyordu ama dedim gibi bulamadım road bakayım en azından dedim ıh, çıkartamadım arkadaşlar. En azından şunları kaçırmayın özellikle bak whitelist için yapmanız gerekenler diye sürekli farklı ıı, tarihlerde etkinlikler düzenliyorlar. Ve buradan whitelist alabiliyorsunuz arkadaşlar en kötü ihtimalle aldığınız whitelisti projede yer almak isteyen birisine indirimden daha ucuz ısıtarsanız atıyorum yine o şekilde bir şeyler yap kazanırsınız diye düşünüyorum. Neyse başka sorularınız olursa da yine Discord'larına gelip ya da Twitter'dan sorabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.